<gülüyor> değerli izleyenler Türkiye'nin tarafsız ana haber ülkeniyle karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık haber noktacom ana haber ülkeni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri seçim paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal kanal sosyal e Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanecek olursak sosyal cep tarik haber, pinterest tarik haber, ellam tarik haber, tiktok tarik haber, tv, facebook tarik haber, linken tarik haber, yay tarik haber, tumblr tarik haber, samet tarik haber, twitter tarik haber, reddit ground live 7308, youtube tarik haber tv, vk, mt tarik yılması hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda şöyle bir bakacak olursak bir kolay da yayındayız. Bir kolay kanalımız tarik haber tv'den bizlere ulaşabilirsiniz. Uyk canlı yayında yayındayız efendim Uyk canlı yayın kanalımız Tarık haber içerikleri ulaşabilirsiniz. Bir kere yayınlarız derdi. Dostlar like kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayınla izleyen dostlar Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ve değerli izleyenler Twitter'da yayındayız. Twitter kanalımız Tarika bize ulaşabilirsiniz. Twitter'da sohbet otlarımız var. Oradan da dinleyebilirsiniz bizleri değerli izleyenler. değerli izleyenler ilk haberimize geçiyor efendim gündem hayli yoğun bugün, bugün 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız değerli izleyenler Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü kutlu olsun başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün dostlarına e, selamlar olsun değerli izleyenler ve Ana haber bölgelerimiz başlıyor. Bankalara kritik çağrı geldi. Ön sipariş ve fiyat için o tarih işaret etti değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Yeli Otomobil Tok için beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tok'un fiyatı için tarih fiyat. Son dakika haberine göre gel Otomobil Tok için tarih gün geldi değerli izleyen geldi çattı. Türkiye'nin otomobili bugün banttan indirildi. TOK'un üretim testinin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli otomobil banttan bizzat indirdi. TOK'un ön siparişini ne zaman ile ilgili de konuşan Erdoğan fiyat içinde tarih verdi. Erdoğan vatandaşların TOK'u satın alabilmesi için özel ve kamu bankalarından da ellerini taşın altına koymalarını istedi. İşte son dakika haberin detayları. Ekonomi. Son dakika, yerli otomobil toplu için beklenen gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu fiyatı için tarih verdi. Son dakika, yerli otomobil toplu için beklenen gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu fiyatı için tarih verdi. Son dakika haberi, yerli otomobil toplu için tarihi gün geldi çattı. Türkiye'nin otomobili bugün banttan indirildi. Toklu üretim tesisinin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk yerli otomobili banktan bizzat indirdi. Toklu ön siparişinin ne zaman verilebileceği ile ilgili de konuşan Erdoğan, fiyat için de tarih verdi. Erdoğan, vatandaşların Toklu satın alabilmesi için özel ve kamu bankalarından da ellerini taşın altına koymalarını istedi. İşte son dakika Toklu haberi. Son dakika haberi. Milyonların heyecanla beklediği toplu üretileceği fabrika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yanı sıra toplu banttan inmesinin de heyecanı yaşandı. Erdoğan ilk aracın siparişini verdiğini açıkladı. Topla ilgili en çok merak edilen konuların başında gelen ön siparişe de değinen Erdoğan, yerli otomobilin fiyatı içinde tarih verdi. Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Bu anlamlı günde milletçe tek yürek olduğumuz böylesi tarihi bir açılışta buluşmamızı nasip eden Rabbime sonsuz hamd ediyorum. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Toplükimizin güçlü yarınları için ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Bunun için çok Türkiye'nin ortak gururudur diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili toplum başarısı için destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir memleket meselesidir diyerek, bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine ve devletimizin her kademesinden arkadaşlarımıza, elbette en başta da aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Üreticileri toplu akıllı cihaz olarak tarif ediyoruz. Biliyorsunuz, dün Ankara'da Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuracak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun müjdesini milletimizle paylaştık. Türkiye Yüzyılının ilk fotoğrafı da işte burada hizmete açtığımız tesistir, önünde durduğumuz araçtır. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Ama üreticileri toplu akıllı cihaz olarak tarif ediyor. TOK Gemlik Kampüsü'nün ve Bant'tan indirdiğimiz akıllı cihazların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürmüş, feleğin çemberinden geçerek devletini kurmuş bir milletiz. Kimi sinsice, kimi hoyrakça yürütülen yıkımlarla insanımızın özgüvenini öyle bir kırdılar ki on yıllar boyunca üzerimize giydirilen deli gömleği misali içine sıkıştırıldığımız cendereden kurtulamadık. Ülkemizin son 20 yılı bize biçilen bu gömleği yırtmanın, özümüzdeki cevleri gömüldüğü yerden çıkarmanın mücadelesiyle geçti. Binlerce yıllık kadim bir devlet geleneğinin Altı asır boyunca dünyayı yönetmiş bir cihan devletinin mirasçısı olarak bize yakışan da buyduk. Bize küçük düşünmek asla yakışmaz. Bizim hedefimiz büyüktür, vizyonumuz geniştir, inancımız tandır. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetmekten geçiyor. Bunun için her fırsatta milli diyoruz, yerli diyoruz. Çılgın Türkler geliyor diyecekler. Atak ve gökbey helikopterlerimizi, Anadolu savaş gemimizi, kuş uçağımızı, İlhalarımızı, Tayfun füzemizi görüp de göğsü kabarmayan var mı? İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başladı? Hemen televizyonlarında, gazetelerinde, Tayfun onların gündemine girdi. Daha bunun bakalım. Daha bunun arkası gelecek. Şimdi çok Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler? Çılgın Türkler geliyor diyecekler. Yarın değil, Hemen şimdi diyerek yolumuza devam edeceğiz. 20 yılda sıfırdan bir yenilikçilik ekosistemi kurduk. Tabi bugünlere öyle kolay gelmedik. Altyapımızdaki asırlık ihmalleri gidermek için gece gündüz çalıştık. Bilimi, teknolojiye, araştırmaya, geliştirmeye öncelik tanıdık. Sanayimizi, tarımımızı, ihraçatımızı geliştirdik. Ülkemizde 20 yılda adeta sıfırdan bir yenilikçilik ekosistemi kurduk. Teknopark sayımızı 2'den 96'ya, organize sanayi bölgelerimizin sayısını 192'den 344'e, buralardaki istihdamı 415 binden 2,5 milyona çıkardık. Siz, fabrika kurulmuyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulmak için birbiriyle yarışıyor. Sonunda olduk. Dünyada nereye giderseniz gidin Türk markalarıyla karşılaşacaksınız. İnşallah Top da önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecek. Artık milli bir otomobil markası çıkarmanın vaktidir dediğimizde milletimiz de yanımızda yer aldı. Ülkenin cumhurbaşkanı olarak, ta başbakanlığım döneminde hep baba davet çıkardım. Çünkü biliyordum ki bu ülkede Allah bu işi üstlenecek baba gitler var. Sonunda oldu. Her çabamız gibi buna da dudak bükenler yok muydu? Vardı. Hatta daha da ileri gidip yerli otomobil üretmek intihardır diyenler gördü. Ancak biz kararımızdan taviz vermeyerek bu projeyi hayata geçirecek babayetleri aramayı sürdürdük. Sağ olsunlar, ülkemizin önde gelen sanayi şirketleri bir araya gelerek, tüm birikim ve tecrübeleriyle yerli otomobil projemizi başlattılar. Türkiye'nin otomobili girişim grubu öylesine tuttu ki baş harflerinden oluşan TOG, markanın da ismi olarak bölümlerdeki yerini aldı. Burada da otomobil üretmek için her şey var. Hatırlarsanız, bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında hani bunun fabrikası nerede? Diyerek kendi akıllarınca alay edenler vardı. Burada işte bunun fabrika burada. Buradan, en başından beri projeyi donaya, değersizleştirmeye çalışanlara soruyorum. Fabrika nerede? Diyordunuz. Fabrika işte burada. Bursa Gemlik'te. Salgın şartlarına rağmen rekor hızla inşa edilen TOK gemlik tesisi, onu da söyleyelim öğrensinler. 1,2 milyon metrekare arazi üzerinde 230 bin metrekare kapalı alana sahip bir eser olarak işte burada. Şimdi biraz daha açalım. Bu tesiste araştırma geliştirme merkezi var, tasarım merkezi var, prototip geliştirme ve test merkezi var, strateji ve yönetim merkezi var. Biraz önce bizzat tecrübe ettiğim test pisti de var. Oradan geldim hasıl burada otomobil üretmek için ihtiyaç duyulan her şey, ayrıca burası çevreye duyarlı, yeşil yetisiz, çevreci. Milli gelinize 50 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağız. Top Gemlik Kampüsü tam basiteye ulaştığında, burada her yıl 175 bin araç üretilirken, 4300 kişiye doğrudan 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. Burada 2030'a kadar üretilecek 1 milyon adet araçla milli gelirimize 50 milyar dolardan, cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağız. Buna rağmen hala tokla takmaya çalışanlar elbette çıkıyor. Ama bunların hem bir marka oluşturma vizyonundan hem de küresel yakabetin nasıl istediğinden habersiz dünya olduğunu biliyoruz. Asıllık otomobil firmalarının pek çok parçasının Türkiye'de üretildiğini bilmeyenlere bunları anlatmak beyni de bir çabadır. İlk siparişimi veriyorum. Biz sorumluluğumuzun ifası olarak üzerimize düşenleri yapıyor, gerisini milletimize bırakıyoruz. Milletimiz kimi takdir edeceğini gayet iyi bilir. Hala yapamazsınız, üretemezsiniz diyenler varsa şu otomobillere iyi baksınlar. Bundan 60 yıl önce devrim otomobilini engelleyenler, devrim otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar şimdi ne diyorlar bunu kim alacak satamazsınız şimdi bunu söylüyorlar İnşallah bunun cevabını da başta şahsın olmak üzere milletin verecek toplu onaylı ilk seri üretim aracını satın alma siparişini buradan firmamıza tekrar üretiyorum üretim bandını gezerken farklı renklerdeki otomobilleri gördüm maşallah her biri ayrı güzel tabi alacağımız otomobilin rengine refika memine hanım istişare edeceğiz kararı ondan sonra vereceğiz. Buradan tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerini, vatandaşımızın toplu rahatlıkla satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum. Madem bu araca Türkiye'nin otomobili diyoruz, öyleyse hep birlikte bunun gereğini yapalım. Batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz. Elektrikli otomobiller tüm dünya gibi de yeni tanıştığımız teknolojilerden biri. Aracı kullanırken gürültü yok, ses yok. Gayet sakin, sükunetle yola devam ediyoruz. Hızsa o da var. Bu kadar uzun içinde araç kullanmak inanıyorum ki tüm alıcıları rahatlatacaktır. Kısa zaman içerisinde de batarya ve şarj istasyonları konusuna açıklık getirdiyiz. Top 2 milyon bataryaların ülkemizde üretimi noktasında dünyanın önüne gelen şirketlerinden biriyle anlaştık. Temento tesisinin yanındaki 609 bin metrekarelik arazide inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz. Savunma Bakanımız tabii buna hazır olursa işi bir an önce bitiririz. Tamam, asker selamını verdi. Mesele bitmiştir. Elektrik araç yatırımları konusunda global firmaların ülkemize yoğun bir ilgisi var. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle 81 ilin tamamında 1500 gün üzerinde hızlı şarj ünitesi kuracak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 54 şirkete elektrikli araç şarj istasyonu işletme lisansı verdik. Kostta kendi markası Trugo ile 81 ilimizdeki altı fazla noktada 1000 adet hızlı şarj cihazını hizmete sunuyor. Şubat ayında toplu fiyatı açıklanacak. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Avrupa yollarının rastozunu arttıracağı için o pazarlarda aranan teknik, interlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla toplu inşallah 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Diğer bir konu da vatandaşlarımızın topla nasıl sahip olabileceğidir. Yeni nesil bir girişim olan top aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız TOK siparişlerini Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak? Toplum fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babaliklerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin Mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı Şubat ayında toplum fiyatı da açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok. Top Gemlik Tesisi'nin tekrar ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin gerçeğe dönüşmesinde emeği olan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin top. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Kırmızısı rengindeki ilk yerli otomobili banttan bizzat indirdi. İşte o andan görüntüler. Erdoğan'dan çok paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Tok dile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında yolun açık olsun, tekerini taş değmesin tok ifadelerini kullandı. Yolun açık olsun, tekerini taş değmesin tok. Bir Cumhuriyetler Konluğu Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan 15.03.2022 29 2022. Tok CEO'su Gürcan Karakaş törende yaptığı konuşmada şunları söyledi. Her şeyden önce biz yola çıktığımızda otomobilden fazlası için yola çıktık. Hedefimiz kendi değerlerimizle özümüzle bir ürün yapmaktı. Hedeflerimizin 3 farklı boyutu var. Akıllı cihazda sayfanın üzerinde kara bir çizimle başladık. 3 boyutlu bir modelleme yaparak 2019 yılında sizlere sunduk. Yolculuğumuz aynı anda artarak katlanarak gittik. 2021'de geliştirdiğimiz ürünleri denemeye başladık. Oyunun kuralları neyi gerektiriyorsa bunları yaptık. Kış testlerini yaptık, çarpışma testlerimizi yaptık. Temmuz'da deneme üretimine başladık. Bir otomobilden ziyade bir tüketici elektriği mantığıyla tasarlıyoruz. Zamana karşı yarıştığımız için dünyanın en iyileriyle çalışarak araçlarımızı geliştirmeye başladık. İlginizi çekebilir. Tüm gözler TOK'ta çevrildi. Bir heyecan yaratan haber daha, yeni modeller tanıtıldı. İlk top Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek. İkinci TOK için Bakan Varank o bakanın ismini verdi, beni her gördüğümde. Bakan Nebati'den çok konuşulacak yerli otomobil toplu açıklaması. Biraz sert kullanıyorum. Dünyada ilk kez bir araç verileri okuyabiliyor. Dünyada ilk kez bir araç verileri okuyabiliyor. Gelişimin yapı taşlarına baktığımızda burası dümdüz bir alandı. Ve çalışmalara başladık. Teknolojinin izlerini şekillendirmeye devam edeceğiz. TOG tek bir şirkette sınırlı kalmayacak. Geçen sene Mayıs ayında top Evropa kurdu. İlk defa üzerinde çalıştığımız sedanı gösteriyoruz. Bizim yeni nesil araç üreticilerinin yaptığı gibi isteğimiz kullanıcıya direkt temas etmek. Biz kısacası fiziksel teması dijital dünyanın imkanları ile birleştirerek kullanıcıya yakın olmak istiyoruz. Servis noktalarını yaparken de bu düşünceyle yola çıktık. Mobil servis çözümleri için herkese hizmet verebileceğiz. Artık haçmak yapmaktan vazgeçtik. Hedef kitlemizin beğenisini kazanacak gros cüpheler yapacağız. İlk defa üzerinde çalıştığımız sedanı gösteriyoruz. Yeni nesil araçlar çerçevesinde tasarlanmış. Artık haçmak yapmaktan vazgeçtik. Hedef kitlemizin beğenisini kazanacak gros cüpheler yapacağız. 2025'in ilk yarısında sedanımız geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi. İki yıl önce beraber temelini attığımız fabrikamızın açılışını gerçekleştirip seri üretim bandından ilk araçlarımızı indireceğiz. Çevre dostu akıllı aracımız yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacağız. Bu tesisimiz şimdiden Avrupa'daki köklü otomobil firmalarına ilham oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yılda güçlü bir arge ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. 20 yıldır sanayimizi, insan kaynağımızı geliştirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. milletimizin özgüven projelerinden bir tanesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanım siz bu milletin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmek için babayikler arıyorum demiştiniz. O babayikler bu yatırımı gerçekleştirdiler. Bu iş öyle bir iş ki, onca başarımıza rağmen bir bakıma milletimizin özgüven projelerinden bir tanesi oldu. Bu projenin arkasında güçlü bir irade olmasaydı bu hayal asla gerçeğe dönüşmezdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Törende şu ifadeleri kullandı. Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim tarihi hepimiz için çok özel bir gündür. Bizler bağımsızlığı tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere ulaşan bir milletiz. Türk iş dünyası olarak bizler üreterek, ürettiklerimizi dünyaya satarak vatanımızı büyütmeye devam edeceğiz. ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Milletimize verdiğimiz sözü tutabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün Türkiye'nin 100 yıllık hayaline dev bir adım atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yola çıktık. Kıymetli ortaklarımızla beraber namı diğer babayiklerimizle zorlu bir yolculuğa başladık. Bugün milletimize verdiğimiz sözü tutabilmenin gururunu yaşıyoruz. İlk günden bu yana desteklerini esirgemeyen devletimizle gurur duyuyorum. Biz hiçbir zaman pes etmedik. Yatırım yapmaya, durmadan çalışmaya devam ettik. Bakın bugün buradayız. Mart ayında da yollarda top araçlarımızı kullanıyor olacağız. Dün üretemezsin diyenler bugün satamazsınız diyorlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tüm gözler tokla çevrildi. Bir de yaratan haber daha. Ama haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cadılar Bayramı faciası yaşandığı açıklanan ölü sayısı dünya şok etti. O ülke kabusu yaşıyor değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Güney Kore'de Cadılar Bayramı izleyen yaşandı ölü sayısı 120'ye yükseldi. Son dakika haberine göre Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamalarında yaşanan izlihan nereliyle çok seleksiyonun kişinin kalp krizi geçirdiği bildirildi. İlk belirlemene göre 59 kişi hayatını kaybetmişti. Son. Ölü sayısı 120'ye yükseldi. Cadılar bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı düşünülüyormuş. Haber. Haber. Dünya. Son dakika. Güney Kore'de cadılar bayramı izleyelim. Ölü sayısı 120'ye yükseldi. Son dakika. Güney Kore'de cadılar bayramı izleyelim. Ölü sayısı 120'ye yükseldi. Son dakika haberi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin kalp krizi geçirdiği bildirildi. İlk belirlemelere göre 59 kişi hayatını kaybetmişti. Son açıklamayla ölü sayısı 120'ye yükseldi. Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı düşünülüyor. Son dakika Güney Kore'nin başkenti Seul'un Gangnam bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında izdiham yaşandı. Yetkililer Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki cadılar bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 120 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sebebi araştırılıyor. <gülüyor> Güney Kore'nin ulusal itfaiye teşkilatı yetkililerinden Joo Bo-jeong, "Kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti. İzdihamda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını söyleyen Joo, "Bu kişilerden 50 sıyına ani kalp durması teşhisi konulduğunu ifade etti. 400 DNA fazla görevli müdahale ediyor. Cipay, olay yerine 400 den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi. Ayrıca 120 olan ölü sayısının da artmasından endişe ediliyor. Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, ondaki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı. Haberlerde, Itayon sokaklarındaki cadılar bayramı kutlamalarına yaklaşık 100.000 kişinin katıldığı iddia edildi. Pes dedirten görüntüler. Ezdihama dönüştü. Birbirlerini ezdiler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rusya-Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımını durdurdu. Atatürk Trolleyfi so Son haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler, yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İşte tokuğunun yeni modelleri ilk kez göreceksiniz değerli izleyenler. Tüm gözler tokağa çevrildi, bir heyecan yaratan haber daha geldi, yeni modeller tanıtıldı. Yine Oksakim Cumhuriyet Bayramı'nda TOK'un seri üretime başlıyor. Açılış için tüm gözler fabrikanın olduğu Gemlik ilçesine çevrildi. Seri üretimle beraber TOK'un yeni modeli de tanıtıldı. İşte merak edilen yeni modeller. Finans. Finans. Ekonomi. Tüm gözler TOK'ta çevrildi. Bildi heyecan yaratan haber daha yeni modeller tanıtıldı. Tüm gözler TOK'ta çevrildi. Bildi heyecan yaratan haber daha Yeni modeller tanıtıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Top seri üretime başlıyor. Açılış için tüm gözler fabrika'nın olduğu Gemlik ilçesine çevrildi. Seri üretimle beraber Top'un yeni modeli de tanıtıldı. İşte merak edilen yeni modeller. Top için nefesler tutuldu. Yerli otomobil için yeni bir duyuru daha yapıldı. Top, sizi sedan ve CX Coupe ile tanıştıralım istedik dedi. Top'un heyecan yaratan paylaşımında. İlk akıllı cihazımız CISOVu banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden CISEDAN ve CXJOV ile tanıştıralım istedik ifadeleri kullanıldı. İlk akıllı cihazımız CISOVu banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden CISEDAN ve CX ile tanıştıralım istedik. Top 1 Twitter konjuge 3'ü dair Top 2.022 OCTOBER 29 2022 Top 2.022 Top Aç bak yapmaktan vazgeçtik. Seri üretim açılışında açıklamalarda bulunan Top CEOSU Gürcan Karakaş, ilk defa üzerinde çalıştığımız sedanı gösteriyoruz. Yeni nesil araçlar çerçevesinde tasarlanmış. Artık haç bak yapmaktan vazgeçtik. Hedef kitlemiz. Seri üretim açılışında açıklamalarda bulunan Top CEOSU Gürcan Karakaş, ilk defa üzerinde çalıştığımız sedanı gösteriyoruz. Yeni nesil araçlar çerçevesinde tasarlanmış. Artık haçmak yapmaktan vazgeçtik. Hedef kitlemizin beğenisini kazanacak COS cüpheler yapacağız diyen Karakaş, şunları kaydetti. TOG COS'u açıkladı. Hiyatı belli oldu mu? Yarından sonra bu yolculuk nereye gidecek? Mobility ekosisteminin bir sınırı yok. Bu sınırı biz çiziyoruz. Biz nereye götürürsek oraya gidecek. Biz teknolojik olarak altyapımızı o güçle kuruyoruz. Bizim hedefimiz yarından sonra bir merkezi bilgisayarla tüm akıllı cihaz üzerindeki ve bağlı olduğu cihazlarla bağlantısını sağlayacak merkez oluşturmak var. Herkes elektrikli araçlara geçiyor. Herkesin elinde olmayan bir şey var. Bugünün çip krizi, yarından sonra hücre krizine dönecek. Biz bir ortaklık oluşturduk. Sadece otomobil için değil yenilenebilir enerji için, 120 ülkeden sorumlu olacak ve geleceği çok açık çözümlerle ileri gideceğiz. Blok zinciri ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretiyoruz. Ödeme sistemleriyle ilgili dijitalleştirilmiş varlıkların transfer edildiği günümüzde, ekosistemler birbirleriyle konuşamıyorlar. Blok zinciriyle kesintisiz ve akıllı yaşam çözümleri üretiyoruz. İlk denemeleri yaptık. Yeni ligin geleceğini hep beraber iş ortaklarımızla geliştiriyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Toplum fiyatı ne kadar olacak? Tarih verildi. Tek Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ekipler hemen harekete geçti. Sosyal medya ayağa kalktı değerli izleyenler. Türk lirasına büyük saygısızlık yapıldı. Sosyal medyadaki skandal görüntüler ekipleri harekete geçirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ekipleri hemen harekete geçirdi. Görüntülerde bir kişinin Türk lirasını yaktığını gören kullanıcılar işte ise peş peşe tep gösterdi. Aynı şüphelinin uyuşturucu madde paylaşımları... Ortaya çıktı. Yapılan aramada bir adet bir kısmı yanmış 100 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tıklarak cezaevine gönderildi. Haber. Haber. Yaşam. Türk lirasına büyük saygısızlık. Sosyal medyadaki şikandal görüntüler ekipleri harekete geçirdi. Türk lirasına büyük saygısızlık. Sosyal medyadaki şikandal görüntüler ekipleri harekete geçirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ekipleri hemen harekete geçirdi. Görüntülerde bir kişinin Türk lirasını yaktığını gören kullanıcılar ise peş peşe tepki gösterdi. Aynı şüphelinin uyuşturucu madde paylaşımları da ortaya çıktı. Yapılan aramada bir adet bir kısmı yanmış 100 Türk lirası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rize'de sosyal medyadan para yakıp uyuşturucu paylaşımı yapan şahıs mahkemece tutuklandı. Görüntüler sonrası harekete geçildi. Alınan bilgiye göre, Rizehil Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadeleşim ve ekiplerince bir şahsın sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde paylaşımı yaptığı ve Türk lirasını yaktığı videoyu paylaştığını belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde kimliği belirlenen 42 isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde, 6 parça halinde toplam ağırlığı 3 kilo 77 gram esrar maddesi, 2 kök hint keneviri, bir adet tabanca, iki adet ilsiz alt tüfeği ve bir adet bir kısmı yanmış 100 Türk Lirası ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fenomen isim de gözaltına alınmıştı. Sosyal medya fenomenlerinden Mika Canral'ın, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda Türk Lirasını prozeti atarak sifonu çekmişti. Yaptığı bu hareketin ardından gözaltına alınan ancak sonrasında serbest bırakılan Mika görüntüleri de çok sayıda kullanıcının tepkisini toplamıştı. Bu defa abarttı. Tuvalette çektiği fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medyada şok etkisi yarattı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kırmızı kategorideydi. Kafası ve ayakları kaldı. Allah Allah. Ölkelerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ne yaptın? İsmail Köybaşı Tsubasa görse bu golü kıskanır değerli izleyenler. Tsubasa görse kıskanır. İsmail Köybaşı'nın attığı gol izleyenleri büyület. Fertor 1. Lig'de 11. hafta mücadelesine gösterbe Denizli Spor konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça tempolu geçerken gelen ilk gol sonrası taraftarlar adeta çıldırdı. Göztebe'nin 33 33 yaşındaki futbolcusu İsmail Köybaşı, müsabakanın 15. dakikasını attığı golle ağızları aç bıraktı. Yaptığı vuruş ünlü çizgi film karakteri Kaptan Tsubasa'ya benzeten Köybaşı, golünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Spor. Spor. TFF 1. Lig. Subasa görse kıskanır. İsmail Köybaşı'nın attığı gol. izleyenleri büyüledi. Subasa görse kıskanır. İsmail Köybaşı'nın attığı gol. izleyenleri büyüledi. Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Göztepe, Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça tempolu geçerken, gelen ilk gol sonrası taraftarlar adeta çıldırdı. Göztepe'nin 33 yaşındaki futbolcusu İsmail Köybaşı, müsabakanın 15. dakikasında attığı golle ağızları açık bıraktı. Yaptığı vuruş ünlü çizgi film karakteri Kaptan subasaya benzetilen Köybaşı, golünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumunda oynanan müsabaka, Göztepe'nin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken, maça damgasını İsmail Köybaşı vurdu. Sarı Kırmızılıların sezon başında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer ettiği köybaşı, attığı gollerle sosyal medyanın gündemini oturdu. Havada yaptığı vuruşta golü attı. Karşılaşmanın 15. dakikasında gelişen Göztepe atağında Yasin Öztekin, son kanattan arka dile yaptığı orta ile İsmail köybaşını gördü. Şık bir göğüs kontrolüyle rakibini ekarte eden köybaşı, topu havada makas vuruşu yaparak ağlara gönderdi ve golün ardından büyük sevinç yaşadı. Subasa gibi. İsmail Köybaşı'nın golü sonrasında sosyal medyadaki futbol severler Subasa gibi attı yorumlarında bulundular. Tecrübeli futbolcu, Müsabakan'ın 58. dakikasında bir gol daha kaydetti ve performansıyla alkış aldı. En çok aranan haberler. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçelim. 3600 ek gösterge detay ortaya çıktı. EYT yasasına deprem ayarı geldi. Kritik tarih değişiyor. Son dakika haberine göre EYT düzenlemesinde SGK, Bağkur ve Bağkur'un sandığı çalışanlar dikkat, 1999 depremi hesapları sil baştan yaptırtı Son dakika haberine göre EYT arada ayına meclise olacak. Milyonlarca SGK'lı Bağkur'lu ve memurun gözü emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde. Kimler ET kapsamında olacak sorusu netleşmeye başlarken kritik 8 Eylül 1999 tarihine ilişkin flash bir gelişme yaşandı. 17 Ağustos 1999 Büyük Gölcük Depremi'nden sadece 21 gün sonrasına denk gelen bu tarihin 31 Aralık 1999'a çekilebileceği öne sürüldü. Böylece 3600 ek gösterge, göstergede olduğu gibi ET ile kapsamının genişlemesi ihtimali ortaya çıktı. Finans, Finans, Ekonomi Son dakika EYT düzenlemesinde S.D.K. Bakur ve Emekli Sandığı Çalışanları Dikkat 1999 Depremi Hesapları Silbaş'tan Yaptırttı Son dakika EYT düzenlemesinde S.D.K. Bakur ve Emekli Sandığı Çalışanları Dikkat 1999 Depremi Hesapları Silbaş'tan Yaptırttı Son dakika EYT Aralık ayında mecliste olacak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 Böylece 3600 ek göstergede olduğu gibi EYT'de de kapsamın genişlemesi ihtimali ortaya çıktı. Son dakika, SDG, Bakur, emekli sandığına tabii milyonlarca çalışanın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, düzenlemesinde siz, yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin aralıkta meclise gelerek Ocak 2023 itibariyle yasalaşması ve ilk maaşların da Şubat ayında hesaplara geçmesi bekleniyor. Ancak kimlerin EYT'li sayılacağı, EYT'li kapsamın ne olacağı büyük ölçüde belirlense de hal akıllarda soru işareti yaratan noktalar var. Peki kimler EYT kapsamında olacak, EYT'li kapsam genişler mi? İşte merak edilen soruların yanıtı. Son dakika, EYT'li kapsam netleşiyor. EYT düzenlemesi için son bir aya girilirken gözler Beştepe'den gelecek açıklamaya çevrildi. Çalışmaları tamamlanan eliyete için 4,5 milyondan fazla vatandaş meraklı bekleyişini sürdürürken kapsam ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olarak çalışması başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli sandığına tabi olan herkesin ehli olduğu netleşti. Bunun yanında bazı vatandaşların borçlanma hakkıyla bazılarının dava yoluyla eli olması bekleniyor. Stajyer ve çıraklık dönemi ise Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Vedat Bilginin de açıkladığı üzere EYT kapsamına dahil edilmeyecek. Eğitte kritik tarih 8 Eylül 1999 değişebilir mi? Ancak son birkaç gündür daha önce de dile getirilen EYT kapsamının 1999 yılının sonuna kadar yani 31 Aralık 1999 tarihine kadar uzatılması yönünde bir talep var. Konuya ilişkin son duyumları paylaşan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, şu an bu duruma ilişkin sadece bir talep olduğunu dile getirdi. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı yasa çıktığında büyük depremden sadece 21 gün geçmişti diyen uzman isim ve özellikle Marmara bölgesinde insanlar deprem sonrası canının derdine düşmüştü. O dönemde işe girişler çok da önemli değildi, hatta ertelendi. İş yerleri yıkıldı. Birçok kişi işe başlayamadı. Fiilen işe başlasa dahi işe başlama tarihleri sukiye geç bildirildi. Bu nedenle kapsam genişleyebilir. Bu yönde büyük bir talep var ifadelerini kullandı. Eğikte kapsamın genişlemesi gündemde. 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesinin en iyi örneklerden biri olduğunu belirten Erdursun, sadece 4 meslek grubunda 3600 ek gösterge beklentisi vardı. Ancak kapsamın genişletilmesi konusu daha sonra gündeme ve bu da karşılık buldu. Bu nedenle 31 Aralık 1999 tarihine kadar kapsam genişleyebilir. Bakanlık yetkilileri de bu durumu takip ediyor. Ben kapsamın genişleyebileceğini düşünenlerdenim dedi. İlginizi çekebilir. Yeni düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak? Yeni formül iki ihtimal. Yeni ne zaman uygulamaya sokulacak? Herkese iyi konuşuyor. Gözden kaçan emeklilik fırsatı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tüm gözler tokla çevrildi. Ana haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Dikkat çeken paylaşım geldi. Cumhuriyet'in 100. yaşı dedi değerli izleyenler. CHP'yi Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 29. Ekim mesajı geldi. Cumhuriyet'imizin 100. yaşı dedi. CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 29. Ekim Cumhuriyet paylamı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu mesajında Cumhuriyet'imizin 100. yaşı gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların, İktidarında kutlanacaktır ifadesine yer vermiş. Haber. Haber. Güncel. CHDP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 29 Ekim mesajı. Cumhuriyetimizin 100. yaşı. CHDP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 29 Ekim mesajı. Cumhuriyetimizin 100. yaşı. CHDP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu mesajında Cumhuriyetimizin 100. yaşın gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır ifadelerine yer verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik düşü. Millet egemenliğinin nişanesi Güzel Cumhuriyetimizin 99. yaşı kutlu olsun. Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Atatürk'ün liderliğinde milletimiz, eşsiz bir mücadele ile kazandığı bağımsızlığını, yine eşsiz bir irade ile millet egemenliğine emanet etmiştir. Cumhuriyeti kuran kadroların bugünkü mirasçıları olarak görevimiz, Güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaktır. Büyük bir inanç ve kararlılıkla söylüyorum ki, Cumhuriyetimizin 100. yaşı, gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır. Milletimiz müsterih olsun, ülkemizi bu darboğazdan el ele, omuz omuza çıkaracağız. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizi, demokrasiyle taçlandıracağız. Bu duygu ve inançla 99. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetli anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Doğum günün kutlu olsun Türkiye. Cumhuriyetimizin 100. yaşın gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır. Doğum günün kutlu olsun Türkiye. DTTP'ye, Kemal Kılıçdaroğlu, Kiliclarogluk, Boctober 29-2022. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhuriyet Bayramı'na özel 3 boyutlu maktum gösterileri izleyenleri büyüledi. Uzman Çavuş dehşeti. Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı. Dakikalar kaldı. ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Diğer haberimize geçiyoruz. 90 dakika nefes kesti. Selim. Seri 3 maça çıktı deli izleyenler. Alanyaspor Spor Gaziantep Futbol Kulübü'ne şans tanımadı. Süper Doro 12. hafta mücadelesinde. Kurendon Alanyaspor Spor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Başak, e, Bahçeşehir Okulları Sazium'undan oynanan müsabaka Alanyaspor'un Spor'un 2 seborlük üstünlüğüyle sonuçlandı. Ve ev sahibi ekip bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Gaziantep Futbol Kulübü ise... 15 puan da kaldı. Alanyaspor Gaziantep şans tanımadı. Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Jönalton Alanyaspor ile Gaziantep FK'ye karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı ve ev sahibi ekip bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Jorendon Alanyaspor, Gaziantep 2'yi konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumunda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Leroy Fer ve 53. dakikada Balkovic kaydetti. Akdeniz ekibi, bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 16 puanla 9. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 15 puanla 10. sırada yer buldu. Alanyaspor gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Kayserispor'u ağırlayacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Maçın son anlarında iki takımın oyuncuları birbirine girdi. Ülke... Ana haber bitenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Maç adeta goller, gollerle başladı değerli izleyenler. Fırtına gibi Premier Lig'de heyecan dorukta. Liverpool, Leeds oyununu United'ı ağırlıyor ve maçta 27. dakika oynanıyor. Maçta Liverpool'da ekolü Muhammed Salak kaydediyor. Ve Leeds United'lara dördüncü da dakikada Rodrigo Moreno gol kaydetti değerli izleyenler. Maçı canlı yayınlara sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Devlet Bahçeli Toka dua ederek bindi değerli izleyenler. Devlet Bahçeli Toka dua ederek bindi. Test sürüşü ise Mustafa Şen top yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şen MHP Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici bugün açılışı yap yapılacak fabrikada TOK yerli otomobil yakından inceledi. Bahçeli araca binerek dua etti. Görüntüleri ise dikkat çekti. Haber. Haber. Güncel. Devlet Bahçeli tokta dua ederek bindi. Test sürüşünü ise Mustafa Şentok yaptı. Devlet Bahçeli tokta dua ederek bindi. Test sürüşünü ise Mustafa Şentop yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli ve BBP Lideri Mustafa Destici, bugün açılışı yapılacak fabrikasında Top yerli otomobili yakından inceledi. Bahçeli, araca binerek dua ettiği görüntüler ise dikkat çekti. Türkiye'nin otomobili girişim grubu, Top Yemlik Kampüsü açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşirken birçok siyasi isim de bugün ilk kez otomobille test sürüşleri gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi, BBP, Genel Başkanı Mustafa Destici, birlikte yerli otomobil toplu yakından inceledi. Devlet Bahçeli, Araca bindikten sonra dua ederken daha sonra aracı yakından inceledi. Bahçeli'nin dua ettiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Liderler, yakın zamanda seri üretime geçecek TOVK'a tam not verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mersin'de palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Değerli izleyenler ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer geçiyoruz. Gün videosunda bugün o halde görenler gözlerine inanamadı. Anlayan görüntülendi değerli izleyenler. Elektrik tellerin üzerinde görüntülen içi yürekleri ağza getirdi. Yaman'da yüksek gerilim enerji hattının üzerinde çalışan işçi yürekleri azalza getirdi. Haber. Haber. Yaşam. Elektrik tellerinin üzerinde görüntülenen işçi yürekleri azalza getirdi. Elektrik tellerinin üzerinde görüntülenen işçi yürekleri azalza getirdi. Adıyaman'da yüksek gerilim enerji hattının üzerinde çalışan işçi yürekleri azalza getirdi. Adıyaman'da TEİAŞ'ın yüksek gerilim hattında yaptığı yenilemesinde Vatandaşlar tel üzerinde çalışan işçileri görünce şaşkına döndü. Yerden metrelerce yükseklikte çalışan işçi, kendisini gören vatandaşların yüreklerini ağza getirdi. Telsiz içerisinde yer alan elektrik direğini enerji tellerinin bağlantılarını sağlayan işçi vatandaşlar tarafından görüntülendi. İşçinin tel üzerinde uzanarak iş güvenliğinden uzak çalışmasına vatandaşlar tepki gösterdi. İşçi yüksek gerilim hattı direğinin üzerinde ise güvenlik halatı olmadan çalışırken görüntülendi. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türk lirasına büyük saygısızlık. Son dakika. Ma